Merhaba Arkadaşlar Kanalıma Hoşgeldiniz Bugün Armsan Otomatik Tüfek Benim Değil 12 Kalibre Bakalım Deneyeceğiz Atışı Nasıl Gayet Güzel Diyorlar Ama Bir Deneyelim Bakalım Güzel, tabii ki 36 kalibre gibi değil ama bu da tepiyor. 36 kalibre hiç tepmiyor. Bu da güzel, şahane. Hoşuma gitti. Sanallı olmasına rağmen, bendeki pompoldan az tepiyor. Tavsiye ederim. Almanızda tavsiye ederim. Gayet güzel. Videomu izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Buradan da Murat abime teşekkür ediyorum. Benim videoyu çekiyor. Bugün bana videocuk yapıyor. Kameramanlık yapıyor. Teşekkür ederim. Bunu da bana vakti ayırdığı için. Sağ olun.